Gençler selamlar. Ben S.M.L Hoca. S.M.L Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam nerede kaldık? 72 ve 73. sayfaların çözümlerini yapacağız. Üslü ifadeler üniversiteleyin 5. testiyiz arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Hızlı bir şekilde hem videoyu beğendiysen hem de abone olduysan videolu çözümlerimize geçelim gençler. Evet, demiş ki bize ilk sorumuzda Üniversitede mühendislik okuyan bir öğrenci 125 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 16 üzeri 5 sayısına eşit ya da bu sayıdan daha küçük iki pozitif tam sayı çarptığında sonucu eksiksiz görebileceği bir hesap makinesi almayı düşünmekte. Buna göre bu öğrencinin alacağı hesap makinesinin hesaplayabileceği en büyük değer için basamak kapasitesi kaç olmalıdır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar 125 Üzeri yazalım bu sayıyı 6 çarpı 16 üzeri 5'imiz var ya İşte bu 125'i ben 5'in küpü olarak yazarım yanına da bunun 6. kuvvetini eklerim çarpı 16 demek 2 üzeri 4'tü bunun 5. kuvveti dedik. Şimdi burada gördüğünüz üzere 5 üzeri 18'imiz ve 2 üzeri 20'miz var. Ben bunu 5 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 18 çarpı 2'nin karesi biçiminde yazarım sonuç olarak Şurası yine 2 üzeri 20 yapacaktır. Şu ikisini tabanlarını çarpıp üst olarak aynı 18'i yazacak olursanız 2'nin karesi de 4'tür. Demek ki bu neymiş? 4 çarpı 10 üzeri 18. Yani arkadaşlar 4'ü yazdın yanına da 18 tane 0 ekledin demek. Pekala ne demişti şimdi? Bu sayıya eşit ya da bu sayıdan daha küçük iki pozitif tam sayıyı çarptığında sonucu eksiksiz görebileceği bir hesap makinesi almayı düşünüyor. Şimdi bu sayıya eşit veya bu sayıdan daha küçük olan iki sayıyı çarpacak ya. Doğal olarak ikisini de bu sayı seçelim mesela. En büyük sayıyı elde edebilmek için. 4 çarpı 10 üzeri 18'i 4 çarpı 10 üzeri 18'i çarptığını düşünelim. Bu da bize 16 çarpı 10 üzeri 36'yı vermez mi arkadaşlar? Verir. Bu ne demektir? 16'yı yazacak sonuna 36 tane 0 ekleyecek demek. E şurası iki basamaklı. E şurası da 36 tane 0. 36 basamak da buradan gelecek. O halde sevgili arkadaşlar... 38 basamaklı bir sonuç elde edebileceği bir hesap makinesi almalıdır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam edelim ikinci sorumuzda. En kenarlı bir çokgenin içerisine yazılan sembolün değeri n tane a sayısının çarpımına eşittir. Bu çokgenlerden iki tanesinin bir dairenin içerisine yazılmasıyla oluşan sembolün değeri ise çokgenlerin değerlerinin çarpımına eşittir. Yani arkadaşlar mesela burada üçgenin içerisinde 2 var ya 2 çarpı 2 çarpı 2 ee, yanda da 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 dörtgen olduğu için Eğer bunlar bir çemberin içindeyse onları da çarpacaksın diyor Aşağıda verilen dairelerin sayısal değerleri birbirine eşit olduğuna göre X hangisi olabilir diye sorulmuş Öncelikle bak şurası nedir 4 çarpı 4 çarpı 4'tür Yani 4'ün küpüdür direkt öyle yazalım olmaz mı Uğraşmayalım 4 çarpı 4 çarpı 4 diye 4'ün küpü E şurası da bak kaç tane kenar var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Yani 8 üzeri 8 Bu neye eşitmiş X üzeri 4 çarpı 2'nin 6. kuvvetinin çarpımına eşitmiş şimdi şu kısım 2'nin karesinin küpü yani 2 üzeri 6 şu kısımda 2'nin küpünün 8. kuvveti yani 2 üzeri 24 bunları çarparsanız 2 üzeri 30 gelir bu da 2 üzeri 6 çarpı x üzeri 4'e eşitmiş yani arkadaşlar 2 üzeri 6'ya bölersek her iki tarafı 2 üzeri 24 eşittir x üzeri 4 diyebiliriz daha sonrasında ise her iki tarafın 4. dereceden kökünü alırsanız eğer 2 üzeri 6 eşittir x olacaktır yani arkadaşlar x burada 2 üzeri 6 yani 64 olabilir. Cevabımız b seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve geçtim geçtim geçtim 3. soruya. Bir internet sitesinde aşağıdaki adımları verilen işlemlere yapılarak 16 eşittir 32 olduğu iddia edilmiş. Hangi adımda hata yapılmıştır diye soruluyor. 16 2 üzeri 4'ü eşit mi? eşit? Birinci adımda bir hata yok. 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 1 çarpı 2 çarpı 2 biçiminde yazmış. Burada bir hata var mı? 1 kere 2 kere 2 4 yapar. Burada da bir hata yok. 2 üzeri 1 çarpı 2 çarpı 2 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 2 biçiminde yazmış arkadaşlar. Şimdi burada bir hata var mı? Evet burada bir hata var. Çünkü gençler 2 üzeri 1 çarpı 2 çarpı 2. Burası çarpılıyorsa dışarıda da bu çarpma işlemi yapamayız. Üçüncü adım hatalı. Eğer şöyle demiş olsaydı 2 üzeri 1 artı 2 artı 2 eşittir 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi demiş olsaydı evet bu sefer haklıydı ama üçüncü adımda hata var cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ettim dördüncü sorumla. Aşağıdaki tabloda sırasıyla A1, A2, A3, A8, B1, B8, E8'e kadar olan hücrelerine sayılar turuncu kareye geçerken 2 ile beyaz kareye geçerken de 3 ile çarpılıp yazılacaktır. A1 hücresine 1 yazılırsa eğer şuraya E8 hücresine yazılan sayının C5 hücresine yazılan sayıya oranı sorulmuş. Yani şuraya yazılan sayının şuraya yazılan sayıya oranı soruluyor. Bir kere zaten ben buradan 1'den başlayıp E8'e kadar çarparken zaten C5'in de üzerinden geçeceğim için varsayalım ki C5'e ben A yazdım. Eyvallah. Bunu buraya yazdık yazdık yazdık geldik çarptık çarptık, çarptık buraya kadar geldik çarpa çarpı geldik tamam mı? Ve buraya A'yı yazdım ben. Şimdi bundan sonra A için neler düşüneceğiz? Bak A'dan sonra turunculara geçerken 2 ile çarpıyorduk ya hep çarpa çarpa gideceğimiz için kaç tane turuncu ile çarpacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane turuncu ile çarpacağım arkadaşlar. Dolayısıyla 2 üzeri 10 diyeceğim. A çarpı 2 üzeri 10. Çarpı kaç tane beyaz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de beyaz var. Dolayısıyla 3 üzeri 9 diyeceğiz. Bu E8'e yazılacak olan. E C5'e de yazılan zaten A'ydı. O halde A'lar giderse cevap karşımıza çıkar. Cevabımız 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 9'muş arkadaşlar. Bu da 2 üzeri 9 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 9 derseniz 2 çarpı 6 üzeri 9'u verir bize. Yani doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sayfam 73. sayfadayım. Bir şehirdeki nüfus müdürlüğünde o şehirde yaşayan insanların bilgilerinin çıktısı alınıp arşivlenmiş. Arşivleme esnasında her kağıdın her kağıda 8 kişinin bilgileri gelecek şekilde çıktılar alınmış. Ve alınan çıktılar üst üste konulduğunda ise ne olmuş arkadaşlar? 0.6 metrelik bir kağıt yığını oluşmuş. 0.6 metre demek ne demek? 60 santimetre demek. Bu ne demek? 600 milimetre demek. Pekala. 0.6 metre 60 santimetreydi 60 santimetreyi bir sıfır daha ekledim milimetreye çevirdim ben bunu şimdi 600 milimetreyi de 0.03'e böleceğim niye çünkü her gibi kağıdın kalınlığı bu kadarmış pekala milimetreler zaten gidiyor burayı da bakın iki tane sıfır ekledim 600'ün sonuna şöyle 60.000 oldu 60.000'i 60 3'e böldünüz ne geldi 20.000 20 bu şehrin nüfusu değil bu şehrin nüfusu ne? Her katta 8 kişinin yaz, ismini yazdığını unutmayacaksın. Dolayısıyla ben bunu 8 çarpacağım. 8 çarparsanız 16 ne gelir? Bir de sonra 4 tane 0 gelecek. Yani 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4 gelecek. Bu da 20 üzeri 4'ün ta kendisidir. Demek ki bu şehirde 20 üzeri 4 kişi yaşıyor diyebiliriz. 160 bin nüfusu olan bir yermiş. Sağlam nüfus. Devam. 6. soru. Muharrem. Oluşturduğu bir sayı dizisinde ilk adımda 3 sayısının küpünü alıyor. İlk adımda 3'ün. ilk adımda 3 sayısının küpünü aldı. Tamam. Daha sonraki her adımda bir önceki adımda bulunan sayının küpünü alarak o adımdaki sayıyı elde ediyor. Yani 3'ün küpünün küpünü alıyor. Burada 3'ün küpünün küpünün küpünü alıyor. Ne kadar söylemesi zor ya. Peki devam. Feriha oluşturduğu bir sayı dizisinde ilk adımda 3 sayısının küpünü alıyor. İlk adımda 3'ün küpünü alıyor arkadaşlar. Daha sonrasında her adımda bir önceki adımda bulunan sayıyı ilk adımda elde ettiği sayıyla çarparak o adımdaki sayıyı diyor ediyor. Yani 3 üzeri 3 çarpı bunu da bir önceki adımda elde ettiği sayıyla çarpıyor. Yani 3 üzeri 3. Bakın daha sonraki her adımda bir önceki adımda bulunan sayıyı ilk adımda elde ettiği sayıyla çarparak gidiyor. Şimdi o zaman 3. adımda ne bulacak? 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3'ü İlk adımda elde ettiği sayıyla yine çarpacak Yani 3 üzeri 3 ile çarpacak Tamam Önce adımda bulunan sayıyı ilk adımda elde etti Tamam güzel Pekala buna göre 27 üzeri 27 sayısına Feriha Muharrem'den kaç adım sonra ulaşır diye soruluyor Bir kere 27 üzeri 27 ne demek 3'ün küpünün 27. kuvveti Yani 3 üzeri 81 demek Şimdi güzel kardeşim bak Buna Muharrem birinci adımda 3 üzeri birinci kuvvet. ikinci adımda 3'ün karesi Bak 3 kere 3. Şurada 27. Demek ki dördüncü adımda zaten 3 üzeri 3 üzeri 4. Yani 3 üzeri 81 elde edecek. Yani Muharrem dördüncü adımda erişti bu sayıya. Peki bu Feriha. Feriha mıydı? Aynen. Feriha kaçıncı adımda yerleşir? Yetişir? Erişir? Ulaşır? 3 üzeri 81'e. Nasıl yapacağız bunu da? Şöyle Bak burada 3 Topluyorsun 6 topluyorsun 9 sonra 12, 15, 18 diye gidecek toplaya toplaya gidiyor çünkü feriha üstüleri e 81'e ne zaman ulaşır? 27. adımda çünkü 3 kere 20'yi de bak 3'er 3'er artıyor ya 3, 6, 9, 12, 81'i 3'e 27. adımda da feriha ulaşır Kaç adım sonra ulaşmış? 23 adım sonra yani cevap E seçeneği olacaktı 6. soruya da edilme dedik geçtik 7'ye N ve X birer pozitif tam sayılmak üzere çok güzel bir sorudur kendileri bu arada x ifadesi 1 bölü 1 artı n üzeri x eksi 1 ifadesi tanımlanıyor. a ve b'ler e, a ve b sayıları bize verilmiş. a artı b toplamı soruluyor. Hmm. Şimdi bismillah diyelim hadi. Öncelikle biraz boş yer lazım bize. Şurası şöyle olsun soruyu görebiliyorsunuz. Ben size soruyu şuraya çözerim ben. Vallahi çözerim. Tamam hadi bakalım. Şimdi öncelikle 1'e x ifadesi 1 bölü 1 bölü Daha sonrasında 1 artı n sayısı burada kaç bak bakın 1? Dolayısıyla 1 üzeri x eksi 1 dediniz. Daha sonrasında artı yine 1 bölü 1 artı 2 üzeri x eksi 1 1 bölü 1 artı 3 üzeri x eksi 1 diye devam edecek bu nereye kadar x'e kadar 1 bölü 1 artı x üzeri x eksi 1 dediniz. Bu a, Hocam payda falan eşitleyeceğiz mi? Yok yok eşitleme. Böyle sorularda payda eşitleme falan yemez arkadaşlar. Yani hiçbir yazar öğrenci amelilik etsin diye soru yazmaz. Bunu aklınızdan çıkarmayın tamam mı? O soruları yazan da bir insan sonuçta. Peki hala. B'ye bakalım. Bakın B'yi yazıyorum şimdi size. Bir bölü, bir artı, bir üzeri. Şimdi şuradan bir çıkarıp n'nin üzerine yazıyoruz ya. O halde 1'in üzerine ben şundan 1 çıkarıp yazacağım. Yani 1 eksi x yazacağım. Tamam. Artı. 1 bölü 1 artı 2 üzeri yine 1 eksi x. Artı. 1 bölü 1 artı 3 üzeri 1 eksi x. Hep böyle gidiyor. En son. 1 1 artı x üzeri 1 eksi x yazdım. Şimdi birbirine benzer ifadeler. Tek sıkıntı olan yerleri şuralar. Birbirine buralar benzemiyor. Bir de bunları topla, nasıl toplayacağız? Aile benim toplamını istemiş ya. Peki. Yapmaya çalışalım canım. Şimdi mesela şu B sayısının şu kısmını ele alalım. Nasıl ele alacağız? Şöyle orayı ele almayalım ya. Şurayı ele alalım. Sonuçta burası zaten 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Orası kolay. Şunu ele alalım. Bakın arkadaşlar 1 bölü 1 artı 2 üzeri 1 x demek. 1 bölü 2 üzeri x 1 demek. Bunu da ben 1 bölü bak şununla şunu çarp şunu ekle. 2 üzeri x eksi 1 artı 1 bölü 2 üzeri x eksi 1 biçiminde ben yazabilirim bunu. Bunda ters çevirip çarparsam 2 üzeri x eksi 1 bölü 1 artı 2 üzeri x eksi 1 gelecektir. Şunların yerini değiştirdim. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi peki şu bir yerden tanıdık geldi mi? Buradaki payda. Evet geldi. Üsttekinin aynısı. O halde bunların hepsi bu şekilde gelir mi? Yani mesela şurası ne gelir biliyor musunuz? Hemen size yazayım. Şöyle kabataslak. 3 üzeri x eksi 1. Bölü 1 artı 3 üzeri x eksi 1 gelir. Bunu aynı yöntemle devşirirseniz buraya. Daha sonrasında da şu ikisini toplarsanız bakın ne geliyordu? 1 bölü 2 sonuçta 1'in her kuvveti 1. 1'in her kuvveti 1. 1, kuvveti 1. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1 artı. Şu ikisini toplayalım. Şu kısım neydi? 1 bölü 1 artı 2 üzeri x eksi 1'di. Altındaki ne geldi? 2 üzeri x eksi 1 bölü. 1 artı 2 üzeri x 1 geldi E ben bunları toplarsam 1 artı 2 üzeri x 1 bölü 1 artı 2 üzeri x 1 geldi Yani bu da 1 geldi E burası 1 burası 1 o zaman yanındaki de 1 gelecek O zaman en sondaki de 1 gelecek E kaç tane 1 var burada Kaç tane olduğunu söyleyeyim mi sana Şu kadar bak birden başlamış Say, Saymayı biliyorsun Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 x tane x tane 1'in toplamı ne yapar? Tabii ki x yapar o halde gençler 7. sorumuzun cevabına Biz gönül rahatlığıyla tabii ki Ne diyeceğiz? A seçeneği diyeceğiz. Pekala Vallahi nefesimi yoran bir soruydu. Ama şükürler olsun bitti. Bir duvar saati. Saat A'yı B dakika Geçtiği anda A çarpı B işleminin sonucunu pembe renkli bir ekranda Göstermektedir. Örneğin Saat biri 10 ve Saat 3'ü 12 geçe. Bu saatin Görünümü aşağıdaki gibidir. Biri 10 geçe 1 kere 10'dan 10 on yapar. onu da 10 on üzeri 1 şeklinde göstermiş. 3'ü 12 geçe. 3 kere 12 36 yapar. 36'yı da 6'nın karesi biçiminde göstermiş. Eda bu saatin pembe ekranı 16'nın karesi sayısını gösterdiğinde dışarı çıkmış. 16'nın karesini göstermiş ya. Ve aynı gün 3 üzeri 5 sayısını gösterdiğinde eve dönmüştür. Buna göre Eda en az kaç dakika dışarıda kalmıştır? o efsane soru yani. Hani beyin Zarlarınızı böyle yontan bir soru arkadaşlar Böyle böyle böyle beyninin zarını yontan bir soru Ama çözdüğün takdirde seni mutlu hissettiren bir soru Böyle sorular bunlar tamam mı? Şimdi 16'nın karesi Geçe evden çıktığını biz biliyoruz artık bunu, Tamam mı? Peki ne yapıyorduk? akreple yelkovanın gösterdiğini yani Kaçı kaç geçe e, geçiyorsa o ikisini çarpıyorduk. Çarpımları da bize bunu veriyordu. Mesela o iki sayıyı çarptığımız takdirde 16'nın karesini bulacakmışız. 16'nın karesi demek ki arkadaşlar 2 üzeri 4'ün karesi olduğu için 2 üzeri 8'dir. Yani 256'dır. Şimdi ben iki sayıyı çarpacağım. 256 bulacağım. Bu iki sayı hangi iki sayı arkadaş? Önce ona bir karar vermemiz lazım. Şimdi 256 dediğimiz sayıyı zaten saat üzerinde yani dakika ve saat bazında bunlar çarpıldığı zaman 256'yı verebilen zaten çok bir sayı yok. O yüzden birazcık düşünmemiz bize yetecek. Şimdi örnek veriyorum. Bir şeyi 32 geçebilir. Neyi 32 geçecek? Burası 2 üzeri 5 ya. 2 üzeri 3'ü yani 8'i 32 geçebilir. 8 kere 32 256'yı verir bize. Daha sonrasında 8 32'yi kabul ettik eyvallah. Şurası 16 olursa mesela 2'ye böldüm burayı 2 ile çarparsın. 16 kere 16 256'dır ama hani Saate baktığınız zaman 12 bölmeli bir saat Duvar saati Dolayısıyla 16, 16 geçemez 4'ü 16 geçer bu saat Tamam o halde bu iptal Farklı bir seçeneğimiz yok o zaman 8.32 geçecek bizim saatimiz 8.32'de evden çıkmış e, Tamam ne kadar dışarıda kalmış Yani saat kaçta eve dönmüş e, Saatte dakikanın çarpımı 3 üzeri 5 243 olacak şekilde de eve geri dönmüş E bu da zaten 27 ile 9'un çarpımı değil midir arkadaşlar? Aynen öyledir. O halde 9.27'de eve geri dönmüştür diyebilir miyiz? Vallahi deriz Peki 8.32'den 9.27'ye kaç dakika var? 55 dakika var. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve son sorumuz 9. soru sevgili arkadaşlar. Bir şirketi, bir genel müdür ve 3 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 4 kişi yönetiyor. Bu şirkette genel müdür maaşı 125'in küpü yani 5'in küpünün küpü yani 5'in 6. kuvveti TL müdür yardımcısı maaş da 125'in karesi yani 5'in küpünün e, karesi şurası yanlış yazmışım bu müdür yardımcısının maaşı 3 kere 3 9 yapar 5 üzeri 9 TL maaş müdür alıyor 5 üzeri 6 TL maaşta yardımcılar alıyor. Buna göre şirketin yönetim kadrosuna ödenen toplam yıllık maaşın TL türünden değeri kaç basamaklı bir sayıdır Yıllık maaştan bahsediyor ve toplam maaştan bahsediyor Şimdi şöyle diyeceğiz Bu 500 üzeri 6'dan kaç kişi alıyor 3 kişi 3 çarpı 5 üzeri 6 artı bir tane de 5 üzeri 9'umuz var Ve bu maaşı 12 ay bazda istiyor bizden Toplam senelik maaş istiyor Bu maaşın sevgili arkadaşlarım değeri kaç basamaklıdır diye sorulmuş Peki hesaplayabilir miyiz pek tabi hesaplarız yani Niye hesaplayamay hesaplayamayalım ki sen de hesaplarsın merak etme Şimdi 5 üzeri 6 parantezini alalım mı biz burayı Bir güzel Alsak güzel olmaz mı bence olur Hadi alalım 12 çarpı açtım parantezi 5 üzeri 6 parantezinde Bakın şurası nedir 3 artı Burada ne kalır 5'in küpü mü kalır Çok güzel Bu da 12 çarpı 5 üzeri 6 parantezinde 3 artı 125 128 yapar 128 de 2'nin 7. kuvvetidir tamam mı ve bu da işlemi şuraya alıyorum. Bu da sevgili arkadaşlarım 12 çarpı 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 2 yazıyorum. 2 üzeri 7'nin ta bir tane ikisini buraya çaldım. Çaldıktan sonra 2 kere 12 kaç yapar? 24 çarpı 5 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'nın çarpımı 10 üzeri 6 yapar. Bu nedir? 24'ün sonuna 6 tane 0 ekle demek. Yani 24 milyon demek. Tamam mı? İşte arkadaşlarım TL türünden değeri Kaç basamaklı bir sayıdır demişti. 2 basamak burada 6 basamak burada toplam 8 basamaklıdır. Doğru cevabımız da B seçeneğidir. Evet bu sayfayı da bitirdik. Bir sonraki sayfamızda üstü ifadeler üniversiteli 6. testi çözeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. O halde sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutma.